50, 52'den 53'e eee devre kana yılbaşında evlendik bu ablanla. Eee e, köyden e, 7 tane mi taneydi gelin vatma be? 5 tane gelin çıktık bir günde. E, e, evlendik dedem rahmetlik bizi eve verdi. Onun yanındaydık zaten. Bizim kız da Osman'ı evlendi. E, <gülüyor> Bizim kız e, 1966'da öldü, beş tane çocukla. Buzlar camı attı Çaldakı'la. E, çocukla biri bir yaşına kaldı, biri iki yaşına kaldı, biri üç yaşına kaldı. Böyle beş çocuk. Bizim hepsi beş, dört çocuğumuz var. E, Çocuklar indi ondan büyüdü, babası evlendi öldü, benden evvel öldü yine bak derdik amat, amat dayın. O arada o sene bir de muhtarı vurdular bizim köyde. Burada okulda muhtar okuldaydı ne Ali Şahim diye muhtarın adı, onu vurdular bizim kız da o sene öldü 1966'da kızım. Başka ne diyorsun? Askerliği nerede yaptın Bekir amca? Askerliği Babeski'de yaptım. Askere işte ondan sonra askere gittik geldik. Askerden geldikten sonra oldu bu muhtar vurma davaları. Ben de evlendim. Bir sene sonra askere gittim. Babeski'ye doğru böyle sivil elbiseyle kendi elbiselerimize gittik. Orada. iki sene orada yaptık geldik. Sünlerden. Sekiz tane ağaçlı arkadaşıma, hepsi öldüler, bir tane kaldı Davşan O da benimle gittiydi askere, o da beraber gittik hepimiz Davşan denizde duruyor, onunla beraber konuşuyoruz bazen. O reislik falan yaptı. Ve başka geldik, üzümcülük yaptık, şey yaptık. Bağı yetiştirdik, yer aldık, ondan sonra bir birkeççilik yaptık. Tütün dikiyorduk o zamanla. Benim ee, baladan e, çok yaşlım sattım. Allah'im bereket versin. Hacıya gittik bir 2004 yılında. Hacıya gittik ablamla araba. Ee, 44 günde geldik oradan. Yılbaşı orada geçti. 2004'te 4'te buradan gittik. 2005'te geldik Hacı'dan. Bir sene oldu gari veriyoruz gari biz onu soranlara öyle değil de işte bir 43 günde geldik, Allah kabul etsin o vazifemizi de gördük kızım. Başka işte muhtarı vurdular o sene, bizim kız da mevhat etti, o çocuklarla böyle işte böyle, şimdi de böyle hayata yine devam ediyor bağcılık hayatına. Muanır'da muhtacımız yok. Allah'a şükür olsun, Çoluğumuz, çocuğumuzun hepsi de iyi, evleri var Denizli'de, biri Ankara'da duruyor, biri İzmir'de doktor, torunlarım iki işte tane İzmir'de doktor, hatta uzman oldular. E, acar kendim biraz rahatsızım kalpten rahatsızım, ha. ameliyat olacağıma götürdük, gittik oraya İzmir'e oğlan götürdü. Her mağamalelerini yaptırdılar, kalppapağı dahi geldi bak 50 milyon liraymış kalppapağı, devleti ödeyecek, görmem olmadı devlete iş etmiyor, biraz daha iş şey ettim, <gülüyor> gel kızım, <gülüyor> <gülüyor> evet. Yürüyedim oradan bıraktım geldim, şimdi şöyle rahatım iyi, hoş geldin Ayşegül, gel gel gel, gel. gelin siz de. kaç yıldır? Çok evlisin Bekir amca. E, 1953'te evlendik işte. 53'ten e, mesela 15'e kadar aşağı yukarı e, 53, 47, 15'te daha. E, 47, 15, 60. 15 daha 47 kaç yapıyor? 83 mi yapıyor? 83. Şimdiki evlilikler bu kadar uzun sürmüyor. Sence sürmüyor. neden? Bilmiyorum. Ya, onlar işte anlaşamıyorlar. böyle. Hem gece evleniyorlar. Gece evlenmek iyi değil bence. soruluyor, ee, e, danasılıyor iyi ama e, sağlam olmalı insanlar. Böyle çocuk olmamalı. Böyle kızlara dur dur dur da bırak versen bence iyi değil kızım yani. Günah yani. Hem günah hem de o kızın bir şeysi var, bir e, rızkı var tabi. Lekeleniyor oradan, bir şey oluyor. Ben ben kızımı öyle vermem yani. Şimdi başkasın. kızımı evladındır ben ama o şekilde vermem. Ne vesela vermem yani. Böyle gözümü önderir mi kızma? Ne yırcam? O şekilde olmaz. Ben vermem yani. Eskiden zor e, zamanlarınız geçmiştir muhtemelen, e, eski zamanlardan bu pirket e, döktü Ha, bu baban gille pirket kestim, baban çok çalışıverdi beni Allah razı olsun, sekiz sene bak pirketçilik yaptım ben sekiz sene, bunu kendim kestim, paraları orlardan aldım, Hiç fakirlik var o zaman ya, bak bu evi e, sekiz sene, bir keçilik yaptım. Ondan sonra böyle de kamyonculuk aldık. O Leyland diye kamyon aldık. Kamyonla İzmir'e gelip gidelim. Ortak, 4'ten ortağıdık kamyon. Herkes traktör yazılıyor orada. İş arayanlar, kamyoncular biliyor musun? Gel gideyim dediler bana. Ben ora oraya dalbızlamam yani. Gel gideyim ya. Vardı oraya. Sen de yazıl dediler bana böyle. De. Yazıldım. Şimdi aradan böyle 5-6 ay sonra bir mektup geldi. Oradan sarangız şudur dediler. Ee, mektubu bizim Aytekin dayı var ya vardı Çalda ona gösterdim. 120 dönüm arazi istiyorlar. Para istiyorlar, peşin para. Traktör 84.800 lira. Bak traktör peşin parası yolla. Ayşegün dey, ben bir bakayım bir dedi. Allah razı olsun bir kere. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> baktım mektuba. Sen dedi traktörü alırsın dedi bana. Nasıl alacaksın abi ya dedi, ben param yok, pulum yok. Hayır dedi. Arazi istiyorlar bir de dedim, 120 dönüm dedim. Sana dedi, hepsi var dedi. Arazi de var dedi, para da var dedi, benim arazileri sana ver, tap, iş ettirin, seni de ettiriverim ben dedi. Para verin, alıvereyim dedi. Oradan getirdim traktörü, bir sene kullandım. Öyle çok kullanmadım daha. Onun karını 128 bin liraya sattım traktörü, Kelavra'nın o traktörü işte. Bankaya borcu da ödedim. Bu evi onun karını yaptım ben. Bak 76'da yaptım bu evi, ondan sonra bir iki tane aldım sattım traktör. Hem kamyonculuk yapıyoruz hem böyle her traktör alacak param mı millette böyle sıradan. Geliyorlar benim böyle bu aşağı Seyit'le o Nazım bilen dayılarla, dayılarla da bu ölen öldü keravlanın ya, ondan da aldım. abtramandan daha biraz oldu öyle, bak. Onlardan falan çok para kazandım, bak. Hem o hem o yandan, yandan Allah'a şükür bin kere oğlanlara da Hacı gittim geldim 10 milyon lira para verdim bak. O zaman para gene denizden bir ev yapacağız. 30 bin liraya ben az değilim ha. Şimdi de var yine para 5-10 param var yani o paralar gari. Benden aldılar elimden oğlanlar. Sen de oru bura veriyorsun paralar basıyor orada burada diye. Hatta birkaç kişi, 50-100 lira veriyorum var onları zaten. de Aldılar elimden, bir harçlık kadar param var elimde. 4-5 bin lira, yine param var. 870 lira da aylık alıyorum Rahatımız iyi kızım, böyle. Zor zamanlarda e, bu paraları biriktirip başarılı olmuşsun. Peki, oldum. E, bu üzümcülük, tükarlık yaptığım dönemlerde e, siz zor muydu bu kadar e, hayat zor muydu? Ormanda hayatta bir zordu. Canavar çok ozman böyle. mesela bir birbirini üzüm güla istemiyordu. Bazıları ben bir keçicilikten ben triketçilikten çok başardım. Çok para kazanıyordum. Bu ile kaç para yiyor ya? Bu amcan, amca onlara o Mustafa amca dövdü yazdık. Onları çok ikisi bir geldi. İşte kaç torba şişiz? Biz ya. Ağaçmandan Şali bak bu kadar zengin adamın benim ömrüm gelip geçti mez o Şali. Çalda. Ben yaşta va o da zaten. Erkenden gide böyle 20 torba, 25 torba keseceğiz ulan ben. Onu hazırlaya kordu. Biz varasıya kadar anahtar bir yere koyuyorduk, veriyorduk çalacaklar mı? Kümenteyi de baltadan alıyorduk. Kumunu kendimiz derelerden çekiyorduk, kışın bu zamanlar kum çekiyorduk. Don olmadığı zamanlar, bu filan kuma gidiyordu yazdık. O Çolak gezinle ya. En dürüst çalışırdı baban, ne kadar dürüst çalışırdı. Hiç bir deneyiyle yapmazdı yazdık. O elinle öyle piriketi keserdi bazen. Ben gitmediğim zamanlar, kamyoncu alınca Süleyman giderdi kamyonun başına, ben orada kalırdım ee, Sürmen kaldığı zaman ben giderdim ha kamyonun başında ekseliyetle ben giderdim diye böyleliklerle işte uğraşktayım hayatı garantiledik Allah azizinle bağda aldım tarlada aldım kamyonda aldım beş altı tane traktör aldım sattım bak o traktörlerden çok hiç hepsini Nasıl? çocuklarımı hepsinde okuttum. Bak, hiç kimseye onların da muhtaçları yok. İzmir'deki Kadir abin biliyorsun, tane evi var, Dikili'de var, İzmir'in içinde var. Do çocukları doktor oldu, İ Ankara'da Hüdayi'nin de yine onun da evi var orada. Onun çocukları da okuyorlar. Onun hanımı biraz rahatsız mı? iyileşti gari, rahatsızlaştı yani kadın. Diyeceğim bu. Başka bir sorunuz varsa.